Evet, hadi mutlak değer ile ilgili birkaç denklem çözelim. Evet, önce küçük bir tekrar. Bir sayının mutlak değerini aldığınızda, diyelim ki negatif 1'in mutlak değerini alalım. Asıl yaptığımız şey, bu sayı 0'dan ne kadar uzak sorusunu sormak. Ve negatif bir söz konusu olduğunda, bir sayı doğrusu çizersek, evet, çok, evet, bir sayı doğrusu olsun şurada. Bu 0 ve burada da negatif 1 var. Ve 0'dan bir birim uzak. Yani negatif 1'in mutlak değeri 1'miş. Ve 1 de 0'dan 1 birim uzakmış değil mi? Yani 1'in mutlak değeri de 1. Sonuç olarak, mutlak değer bir sayının 0'a olan uzaklığı. Fakat sanırım mutlak değeri bulmanın daha kolay bir yolu, çıkan sonucun her zaman o sayının pozitif versiyonu olduğunu düşünmek. Mesela negatif 7346'nın mutlak değeri 7346'dır. Şimdi, öğrendiklerimizi aklımızda tutarak mutlak değerlerle ilgili birkaç denklem çözelim. Diyelim ki, bu denklemde x eksi 5'in mutlak değeri 10'a eşit. Aslında bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Evet, şu şekilde düşünmemiz lazım. Bu, x ve 10 arasındaki uzaklık, 10 birim demek. Yani 10, 5'ten kaç birim uzak? Soru bu. Şimdi siz bu denklemin çözümünü düşünmüşsünüzdür ama ben sizlere bunun nasıl sistematik bir şekilde çözüleceğini göstereceğim. Şimdi, bu denklemdeki eşitlik iki durumda sağlanacak. x eksi 5 pozitif 10'a eşit diyelim. Bu pozitif 10'a eşitse, mutlak değerini aldığımızda yine pozitif 10'a eşit olacak. Peki, x eksi 5 negatif 10'a eşit dediğimizde ne olacak? Eğer x eksi 5 negatif 10'a eşitse, mutlak değerini aldığımızda yine 10 olacak. Yani, x eksi 5, negatif 10'a da eşit olabilir. Bunların ikisi de denklemde eşitliği sağlar. Şimdi bunu çözmek için denklemin iki tarafına da 5 ekleyelim. Cevap x eşittir 15 çıkıyor. Şimdi de diğer tarafı bunu çözmek için denklemin yine iki tarafına 5 ekleyelim. x eşittir negatif 5 çıktı. Yani sonucumuz, yani bu eşitliği sağlayan 2 tane x değeri varmış x 15 olabilir. 15 eksi 5 eşittir 10. Mutlak değerini alalım, 10 çıkacak. Ya da, ya da x negatif 5 olabilir. Negatif 5 eksi 5 eşittir eksi 10. Mutlak değerini aldık, 10 çıktı. Ve farkındaysanız bu iki sayıda 5'ten 11'im uzak. Hadi bunlardan bir tane daha yapalım, evet bir tane daha yapalım. Diyelim ki x artı 2'nin mutlak değeri 6. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Ya mutlak değer işaretinin içinde olan x artı 2, 6'ya eşit demek, ya da mutlak değer işaretinin içinde olan x artı 2, negatif 6'ya eşit demek. Bu negatif 6'ya eşitse, mutlak değerini alırız, 6 çıkar. Yani, x artı 2, negatif 6 da olabilir. Ve bu denklemin iki tarafından da 2 çıkarırsak, cevabımız x eşittir 4 olur. Ama bu denklemin iki tarafından 2 çıkarırsak, cevabımız x eşittir negatif 8 olur. Böylece bu problemi x eksi negatif 2 eşittir 6 olarak da yazabilirsiniz. Yani bu problem bana negatif 2 6 birim uzak olan x değerlerini soruyor. Hatırlarsanız, burada bir önceki soruda hangi x değerleri pozitif 5'ten 10 birim uzak diye sormuştuk. Pozitif 5'ten hangi sayıyı çıkarırsak çıkaralım, bu iki değer de pozitif 5'ten 10 birim uzak. Burada da hangi sayı negatif 2'den 6 birim uzak diye sormak. Ve bu sayılar 4 ya da negatif 8 olacak. Bu değerlerin eşitliği sağlayıp sağlamadığına siz de bakabilirsiniz. Evet hadi bunlardan bir tane daha yapalım, bir tane daha evet. Bunu da morla çizeyim. Evet, diyelim ki, diyelim ki, 4x, 4x, evet bu problemi biraz değiştireceğim, 4x eksi 1'in 4x eksi 1'in mutlak değeri, hmm, yok böyle kalsın, tamam, 19'a eşit. Yani, geçen problemdeki gibi, 4x eksi 1, 19'a eşit olabilir. Ya da, 4x eksi 1, negatif 19'a eşit olabilir. Çünkü, bu durumda mutlak değeri aldığımızda, yine 19 çıkacak ya da 4x eksi 1, negatif 19'a eşit olabilir. Sonra sadece bu denklemleri çözüyoruz. Evet şimdi, denklemin iki tarafına da 1 ekleyelim. Evet, iki tarafına da 1 ekledik, burada ne oldu? 4x eşittir, 20 çıktı. Peki bu tarafta ne oldu? Denklemin burada da iki tarafına 1 ekledik, ne oldu? 4x eşittir, negatif 18 çıktı. Pekala, bunun iki tarafını da 4'e bölün, x eşittir 5. Buradaki, yine denklemde iki tarafı da 4'e bölelim. x eşittir negatif 18 bölü 4. Bunları da 2'ye bölersek negatif 9 bölü 2. Yani x'in bu iki değeri de eşitliği sağlıyor. Deneyelim. Negatif 9 bölü 2 çarpı 4. Evet, bu da negatif 18 olacak değil mi? Negatif 18 eksi 1 eşittir negatif 19. Evet, bunun mutlak değerini alalım, 19. 19 oluyor. Burada ise, x yerine 5 koyuyoruz. Evet, 4 kere 5, 20. 20 eksi 1, evet, pozitif 19. Mutlak değerini aldık, yine 19. Şimdi bunlardan birinin grafiğini çizelim, evet, eğlencesine. Diyelim ki, elimde y'nin x artı 3'ün mutlak değerine eşit olduğu bir denklem var. Yani bu, içinde mutlak değer olan bir grafik ya da fonksiyon. Şimdi iki durum olduğunu düşünelim. Bir durumda mutlak değer işaretinin içindeki değer pozitif olacak. Bu durumda ise x artı 3 hadi bu tarafa yazalım evet x artı 3 sıfırdan büyük olacak. Ve bir de x artı 3'ün sıfırdan küçük olduğu bir durum var. Değil mi? x artı 3 sıfırdan büyük olduğunda bu grafik ya da bu çizgi, çizgi yok çizgi değil fonksiyon y eşittir x artı 3 ile aynı şey. Eğer buradaki şey, buradaki ifade sıfırdan büyükse, o zaman mutlak değer işareti anlamsız. O zaman da bu, y eşittir x artı 3 ile aynı şey. Ama peki ne zaman x artı 3 sıfırdan büyük? Eşitsizliğin iki tarafından da 3 çıkarırsak, cevap x büyüktür negatif 3 çıkar. Yani x negatif 3'ten büyük olduğunda, bu grafik y eşittir x artı 3 gibi görünecek. Şimdi, x artı 3 sıfırdan küçük olunca, böyle bir durumda, yani mutlak değer işaretinin içindeki değer negatif olduğunda, bu grafiğin denklemi y x artı 3'ün grafiğine eşit olacak. Bunu nasıl bulabiliriz? Bakın eğer bu değer x artı 3 negatif bir sayı olacaksa, ki bizim de şu an tahminimiz bu, o zaman biz negatif bir sayının mutlak değerini aldığımızda onu pozitif yapmış olacağız. Negatif 1 ile çarpmak gibi. Eğer negatif bir sayının mutlak değerini aldığınızı biliyorsanız, bu, o sayıyı negatif 1 ile çarpmak gibidir. Çünkü o negatif değeri pozitif yapacaksınız. Ve durum böyle olacak. x artı 3 küçüktür 0. Eğer iki taraftan da 3 çıkarırsak x küçüktür negatif 3 olur değil mi? Yani x negatif 3'ten küçük olduğunda grafik böyle gözükecek. Ve x negatif 3'ten büyük olduğunda da grafiğimiz böyle gözükecek. Evet. Şimdi bu denklemlerin bütün grafiği nasıl göstereceğine bakalım. Evet, eksenleri çizeyim. Bu x ekseni, bu da y ekseni Şimdi bunu çarpalım ki, denklem y eşittir, mx artı b formunda olsun. Evet, yani bu. Negatif x eksi 3'e eşit. Şimdi grafik genel olarak nasıl görünecek, bir bakalım. Negatif x eksi 3. y kesişime negatif 3. Yani, işaretleyelim, 1, 2, 3, evet. Ve negatif x, grafiğin eğimi aşağıya doğru demek. Yani 1'in aşağıya doğru eğimi. Yani grafik böyle görünecek x kesişimi ise, evet eğer y 0'a eşit dersek bu eşitlik x negatif 3'e eşit olursa sağlanır değil mi? Yani değerlerimiz bu çizgiden geçip tam bu noktada kesişecek. Ve eğer buradaki kısıtlama olmasaydı grafik buna benzer bir görünüme sahip olacaktı. Bu, x ekseninin belli bir aralıkta kısıtlı olmaması halinde grafiğin nasıl görüneceği. Evet, peki bu grafik nasıl görünüyor bakalım y kesişimi pozitif 3'te. İşte böyle. Peki bunun x kesişimi neresi? y 0'a eşitken x eşittir negatif 3. Evet, yani bu da aynı noktadan geçiyor. Ve eğimi 1. Yani çizdiğimizde böyle görünecekmiş. Evet, grafik böyle gözüküyor. Şimdi bulduğumuz şey, içinde mutlak değeri olan bir fonksiyonda x negatif 3'ten küçük olduğunda mor grafik ortaya çıkıyor. Yani x negatif 3'ten küçük olduğunda, bu x eşittir negatif 3. x negatif 3'ten küçük olduğunda buradaki mor grafik gibi görünecek, evet işte burada. Bu x negatif 3'ten küçük olduğundaki durum, ama x negatif 3'ten büyük olduğunda, bu yeşil grafik gibi gözükecek, bunun gibi görünecek, evet. Yani bu grafik garip bir v gibi görünüyor değil mi? Ee, x negatiften büyük olduğunda, bu pozitif, evet. Yani elimizdeki grafikte bir pozitif eğimli denklem var. Yani x negatif 3'ten küçük olunca, kısaca fonksiyonun negatifini alıyoruz. Ve bu negatif eğimli denklemi de bulmuş oluyoruz. Yani elimizdeki bu v şekilli fonksiyon, v şekilli grafik, bu fonksiyonun mutlak değer içerdiğini gösterir.